Son videoda Maclaurin serisinin ne olduğunu anlatmaya çalıştım ve videonun sonunda Maclaurin serisinin Taylor serisinin özel bir durumu olduğunu söyledim. Maclaurin serisinde fonksiyona x eşittir 0 etrafında yakınsıyoruz. Taylor serisinde ise yakınsamak için herhangi bir x değeri seçebiliriz. Ama bu konuya ileride değineceğiz. Şimdi Maclaurin serisine odaklanalım çünkü daha kolay ve bizi çok daha temel sonuçlara ulaştıracak ve benim amacım da zaten bu sonuçlara ulaşmak. Bazı ilginç fonksiyonların Maclaurin serilerini bulalım. Tekrar tekrar türev alacağım için türevi kolay alınan fonksiyonlar seçeceğim. Şimdi, f x eşittir kosinüs x'in Maclaurin serisini bulalım. Son videoda çıkardığımız formülü kullanmadan önce, f(x)'in türevlerini bulalım. Birinci türevi alırsak, kosinüs x'in türevi eksi sinüs x'tir. Eğer bunun türevini alırsak, yani sonra türevin de türevini alırsak, sinüs x'in türevi kosinüs x'tir. Burada eksi olduğu için eksi kosinüs x olacak. Bunun da türevini alırsak, yani kosinüs x'in üçüncü türevi artı sinüs x olacak. Tekrar türev alırsak kosinüs x çıkar. Yine kosinüs x bulduk, bu dördüncü türevi aldığımızda yine kosinüs x olur. Bir önceki videoda konuştuklarımıza bakarsak, bu fonksiyonun ve türevlerinin 0'daki değerlerini bulmamız gerekiyor. Fonksiyonun 0'daki değerini bulalım. f 0, kosinüs 0 eşittir 1. Değerin 0 radyan veya 0 derece olması fark etmez. Sinüs 0 eşittir 0, yani, f üstsüz 0, eşittir 0. Sonra, kosinüs 0 yine 1 olduğu için, buradaki eksi ile beraber eksi 1 buluyoruz. Böylelikle, f'nin 0'daki ikinci türevi, eksi 1. Şimdi, f'nin 0'daki üçüncü türevinin değerini bulalım. Sinüs 0 eşittir 0, dördüncü türevde ise, kosinüs 0 eşittir 1. Yani, f üssü, üssü, üssü, üssü, 0 yine 1. Burada ilginç bir örüntü gördük, değil mi? Şimdi, eksi 1, 0, eksi 1, 0, 1, sonra 0 eksi 1, 0. Bunu Maclaurin serisine uygularsak ne çıkar? Kosinüs x'e polinomla yakınsıyoruz f 0 eşittir 1, artı f üstü 0 çarpı x. Ama f üstü 0, sıfıra eşit. Bu nedenle bu terimi yazmayacağız. 0 çarpı x'i yazmaya gerek yok. Artı f üssü üssü, yani eksi 1 çarpı x kare bölü 2 faktöriyel, 2 faktöriyel 2 eşit Örüntüyü daha iyi anlamanız için ben bunu iki faktöriyel olarak yazacağım. Bir sonraki terime geçiyoruz. 0'daki üçüncü türev. Sıfırdaki üçüncü türev 0'dır. Bu nedenle bu terimde yazmıyoruz ve dördüncü türeve geçiyoruz. Sıfırdaki dördüncü türevin değeri artı 1. Bu katsayı 1 olacak. 1 çarpı x üzeri 4 bölü 4 faktöriyel. Evet, sanıyorum artık örüntüyü görmeye başladınız. Şimdi işaret değişimi var. Devam ettiğinizde bunu göreceksiniz. Bana inanmıyorsanız, isterseniz doğruluğunu kendiniz kanıtlayın, ispat edin. Yani artı eksi artı eksi diye gidiyor. Bu 1 çarpı x üzeri 0. Sonra x kare terimini atlıyoruz ve sonra da x üzeri 4 terimini buluyoruz. Devam edersek ne olacak? Eksi x üzeri 6 bölü 6 faktöriyel artı x üzeri 8 bölü 8 faktöriyel, eksi x üzeri 10 bölü 10 faktöriyel olarak yazabiliriz. Bu seriyi sürdürdüğümüzde cos x'in polinom olarak gösterimini bulmuş oluyoruz. Ve kosinüs x'in bu şekilde gösterilebilmesi bence süper bir olay. Bir trigonometrik fonksiyon için son derece basit bir örüntü çıkmış oldu. Bir kez daha matematiksel kavramların birbirleriyle nasıl bağlantılı olduğunu görmüş olduk. Bundan birkaç video sonra ise bu bağlantının hayalimizin ötesinde bir derinliği olduğunu keşfedeceğiz.